Start tuşuna basacaksınız Çıkışınız çalışmayacak Ne zaman çalışacak çıkışınız? Kaç saniye? 15 saniye sonra çalışsın Basar basmaz değil de Ondan sonra ee, bastıktan 15 saniye sonra çıkışınız çalışsın Ve stop bastığınız zamanı dursun Tamam mı? Şimdi Start İnput 0.1 stop. İnput 0.0 çıkış. Yoğun 0.0. <gülüyor> PYC'de soruyu çözerken sistemde kalıcı enerjiyi sağlamanız gerekli. Tamam mı? Sistemde kalıcı enerjiyi sağlarken sormanız gereken soru şu. Start'a bastığım andan itibaren... Stop'a basana kadar devrede kalan bir eleman var mı? Örneğin bir motor, örneğin bir valf, örneğin başka bir şey yani Start'a bastım, çalışmaya başladı Ben ne zamanki stop'a basacağım, duracak Diyebileceğiniz bir eleman var mı? Varsa sisteme kalıcı enerji vermeyi, mühürlemeyi o elemanla yaparsınız Neyi bundan önceki soruda? Start'a basıyordunuz, 15 saniye çalışıp duruyordu Bunun biraz daha tersiydi, bakın orada neydi? Start'a bastık, çıkış çalıştı, 15 saniye sonra durdu. Başlangıçtan sona kadar o eleman nerede? Devrede. devrede. devrede. O nedenle mühürlemeyi bu elemanla yapabilirsiniz. Ama parçalı bir çalışma varsa, 3 biri çalıştı, 5 biri çalıştı, 7 biri çalıştı ama baştan sona hiçbiri devrede kalmadı. Diyorsak bir adet yardımcı role ile, memori bit bir sisteme kalıcı enerjiyi vermemiz Gerekli. Şimdi burada da aynı soruyu sorduğumda sistemin başlangıcından sonuna kadar devrede kalan bir eleman var mı? Yok. Çünkü başlangıca basıyorsun 15 saniye sonra ne yapıyor? Devreye giriyor. O zaman bir tane input 0.0 stopumdu input 0.1 startumdu. Memorik'te Sisteme kalıcıya enerji vermem gerekir. Set reset'i de yapabiliriz, mühürlemeni de yapabiliriz. Şunu söyleyeyim, ilk devreleri yaparken ben size burada bunların mühürlemeni yapacağım. Çözümlerde işte paralel kontak adlandı bilmem ne yapacağız. Ama bundan sonraki çözümlerimizde set reset ağırlıklı giderim haberiniz olsun. Tamam mı şimdi, Merkel ne yapacak? Zaman öyle bir devreye aldı. Öyle değil mi? Memolubik veya Merkel T37 son zaman böleni 15 saniye devreye alacak. Bu zaman bölesi 15 saniye saydığı zaman niye çalışılacak? İstediğim çıkışı. Evet. T37 Q0.0 çıkışını evet. devreye alacak. Bakın Bilal devreye. Yardımcı böleni starta basar basmaz devreye sokuyor. Tamam mı? Yardımcı Yardımcılığa ne yapıyor? Kontağını kapatıyor. T37 zaman veresini, ton zaman veresini devreye alıyor. Devreyi alır almaz. Ton zaman veresini ne yapıyor? Saymaya başlıyor. Neyse gibi 150 preset varıyor. Yani 15 saniye. 15 saniye sonra T37 burayı kapatıyor. Ve motorumu devre alıyor. Peki, stopa bastığında motorum devre dışı oluyor mu? Bakmam bak, gereken ikinci koşulda o. Stopa basıyorum, merkez devre dışı kalıyor. Merkez buradaki kontağını açıyor 10 tamam. devre dışı kalıyor Burada kontak açılıyor Evet 0.0'da Devre dışı bir alıyor Demir uğrayışlarının sorunun cevabı bu Hı. Tamam? Doğru. Bunu şöyle ve set yapalım Tamam İlk önce merkez ettim ben da Oradan başlayalım İlk 0.1 start tutalım Set M sıfır bir bit. Ne yapıyor? M sıfır nokta sıfır. T otuz son zaman küresini çalıştırıyor. 15. 15 saniyelik. Tamam mı? Peki. T 37 Zaman veren ne yapıyor? Q sıfır Bir diyor. Ses de çalıştı. Burayı kapalı. Son zamanlarımız 15 saydı, kapadı. Q00'ı çalıştırdı. Reset. Reset. Şimdi gelelim durdurma işlemine, durdurma işlemi, durdurma işlemi. kim yapacaktı? Reset. Stop 0.0 Şimdi şöyle bir şey yapabilirsiniz, Q0.0 reset 1 diyebilirsin. Dur şimdi, ona geleceğim, amasına geleceğim. Tamam mı? Tamam hocam stop'u bastık, e, Q0.0 resetledi. Bakın, devrede durdurma işlemini yaptıktan sonra bir sonraki çalışma aynı şartlarda olacaksa Bütün elemanların devre dışı kalması gerekir ki bir sonraki çalışma şartlarına hazır olsunlar. Dediğim anlaşıldı mı? Evet. Yani bir devreyi durdurduk O devreyi bir daha çalıştırdığımızda aynı şartlarda çalışmasını istiyorsak Bütün elemanların devre dışını olup Tekrar başlangıç değerlerine dönmesini isteriz. Şimdi evet. eğer ben sadece Ek başına kubuyu resetleyecek olursa Devrede merkeli kalıyor. Hatta Merkel'in yol verdiği zaman bölgesi devrede kalıyor. İstediğim çalışma şartlarını bozuyor. O zaman ben stop yaptığım zaman M0.0'u da resetlemem lazım ki M'nin devralışı kalması ve onun üstünden de yine T37 zaman bölgesinin devralışı kalması sağlansın. Anlaşıldı? Hocam 0.0'u resetlemesek sadece Neyse, Soru şu, farklı bir kalem alalım. Hocam diyor Q0 0'ı ne olur? Yani şunu şuraya koymayın. İyi de Q0 ben devreyi nasıl aldım? Setleyerek aldım. Setlemek ne demek? Evet. Sen kalıcı çalış evet. demek. Ben bunu resetleyene kadar çalışmasını sürdürdüm. Yani ben Q0 bir kere setleyip basıp Q0 bir kere setledikten sonra onu bir daha durduramam. Durdurabilmek için o elemanın reset görmesi gerekir.